Bizden 3x artı 2'ye eşittir 6 doğrusunu dik kesen doğrunun eğimi isteniyor. İlk duyduğunuzda kulağa biraz karışıkmış gibi geliyor ama değil. Daha iyi görebilmek için soruyu grafikte çizelim. Öncelikle eksenlerimizi çizerek başlayalım. Bu y eksenimiz olsun, bu da x eksenimiz. Bir de doğrumuz var, öyle değil mi? Bu da doğrumuz olsun. Bu doğrumuzun bir de eğimi olmalı. Eğimi de m ile gösterelim. Sonra da bizden istenen yani dik kesen diğer doğrunun bu doğruyu 90 derece ile kesmesi lazım. Şimdi de bu ikinci doğrumuzu da çizelim. Evet, bu doğrunun eğimi ise daha önceki videolarda kanıtladığım gibi m'nin negatif tersi olmalı. Öyle değil mi? Yani eksi bir bölü m olmalı. Sorumuza geri dönecek olursak, eğer 3x artı 2'e eşittir 6 doğrusunun eğimini bulabilirsek, bu doğruyu dik kesen doğrunun eğiminde bulmuş oluruz. Şimdi 3x artı 2'e eşittir 6 doğrusunun eğimini bulacağız o zaman. 3x artı 2'e eşittir 6 doğrusunu y'ye göre yazabilirsek, yani y eşittir mx artı b haline getirebilirsek, m bize eğimi verecek. Öncelikle iki taraftan da 3x'imizi çıkaralım. Sol tarafta sadece 2y kaldı. Sağ tarafta ise, eksi 3x artı 6 kalır. Sol tarafta sadece y'yi bırakmak için, iki taraftaki bütün terimleri 2 ile bölelim. Bölmeyi yaptığımızda, y eşittir, eksi 3 bölü 2x artı 3 ifadesine elde ettik. Ve böylece soruda bize verilen doğrunun eğimini bulmuş olduk. Eksi 3 bölü 2'ymiş. Şimdi de bu doğruyu dik kesen doğrunun eğimini bulmamız gerekiyor. Bu doğruyu dik kesen doğrunun eğimi. Ne demiştik? Hatırlayalım. Bunun için eksi 3 bölü 2'nin negatif tersini almamız kâfi dedik. Negatif bir sayının negatifi, yani eksi 3 bölü 2'nin negatifi de 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2'nin tersi ise 2 bölü 3'tür sorumuzun cevabını bulmuş olduk. 3x artı 2'ye eşittir 6 doğrusunu dik kesen doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür.